Herkese merhaba arkadaşlar katil kimin yeni bir bölümünde beraber karşınızı uzun zamandır katil aha işte uzun zamandır katil kim gelmedi ve katil olduk ilk katil olduk arkadaşlar ee, neden çok fazla rolplayı yaptığımı söylüyorum arkadaşlar çünkü rolplayı çekerken e zevk alıyorum fakat artık rolplay diye bir şey e, olmayacağını düşünüyorum selamünaleyküm İlk katilimiz gitti abicim şey ilk ne download bak gene suya düştük Oğlumcan çok fazla yanıyor kardeş. Bak bunu öldürmüşler. Kim öldürdü? Ben öldürmedim vallahi. Na na na na na na at buna at buna. Tamam. İlkini aldık abicim. Güzel bir el oldu. Şimdi bir El daha atalım. Sonra da videomuz bit. Bakayım, her videonun dakikasına göre gidelim böyle. Yani bu arada e, videonun dakikası neden kısa arkadaşlar bunu söyleyeyim. E, ben istesem 20 dakika, 30 dakika, 40 dakikalık videolar çekmeye hazırım arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey olacak, e, videonun kalitesini düşüreceğiz. Tamam bunda e, bir şey olmaz. Ama şöyle bir şey var, ee, ben izleyicilerimi sıkmama tarafta. yoksa ben hırsızlıca polisi bir saatlik bölümde çekerim, 20 dakikalık bölümde çekerim yani. Aslında siz e, izlediğiniz bölümleri, siz tek bir bölümlük izliyorsunuz. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela 78. bölüm. Ne yapıyoruz? 78. bölümün senaryosunu bölüyoruz, atıyorum. 20 dakikaya geçti diyelim. Ben bölüyorum, 8 dakika, 10 dakika diyelim. 10 dakika, 78. bölüm, 79. bölümde 10 dakikanın 10 dakikası. Yani böyle gibi. Ee, biz de çok iziciyi sıkmama taraftarıyız, yani iziciyi sıkılmasın diye elimizden geleni yapıyoruz. Ee, yani umarım beni anlayan vardır bu durumda çünkü cidden e, iziciyi sıkmama taraftarıyız biz ama uzun videolar istersem atarım yani ee, şu an biraz oyun kasmaya başladı çünkü arkada yeni bölümün renderini yapıyorum o yüzlendir herhalde aktif. neyse bir şey olmaz Bu videoyu büyük ihtimalle çarşamba günlüğü izliyorsunuz. Yani uzun olmama yazdım bundan <Gülüyor> videolar 10 dakika, 6 dakika, 3 dakika. Yok. 3 dakika çok azar. Kaçla kaç arası gidip geliyor diye. Unuttum bak. Şarjör durduruluyor. Katil beni öldürsün de şu el disin. <gülüyor> well, biraz eski çövmedik. Şurada altın var. Altın aldım. Bunları toplayınca bir şey, biz bir şey satın alabiliyorduk diye hatırlıyorum. Tabii bu, bu ustarı burada geçelim mi? Gizli yerde saklanıyormuş. Beni kimse bulamaz. Replik bana bir yerden tanıdık geldi de. Neyse şimdi kalan ismini söylediyle yüklem yapmayalım. Şu an oyun fena kalsın <gülüyor> Dur. Çampları düşüreceğim çünkü 80 p yaptığımız için Her videonun Kalitesi 180 p olduğu için biraz düşüreceğim çantlarda düşecek biraz Tamam şu an biraz oyunu kendine geldi tamam Heh, tamam i̇yi, iyi tamam böyle iyi. zaten videoda 1080p çektiğimiz için tamam böyle kazandık he nerede kalmıştık zaten bu videoda 1080p çekiyoruz ee, editi editide 1080p yapacağız yani düşünün 1080p kere 1080p yani ben video 720p çeksem diyeceğim 1080p kasmaz ama iki videoyu e, 1080p yaptığım için yani böyle oyunlarda kasma olabiliyor eee neyse ya, boş ver. yine boş yaptık şöyle şunun mak veremiyorum? göremiyorum <Gülüyor> unutur kendine gel bak Çekil oradan, atlayacağım kardeş. Bak, kapat şunu, atlayacağım. Gene de ilk geldi abicim. Video kaç kaçinci dakikasındayız? 6 dakika. Tam sekizinci dakikada video bitiriyorum. Dur. Seni şöyle biraz daha yukarı alak. Tam. Katilin kılıcını vermesini. Son. Şöyle gidelim. Aa, bak, şu ne yapıyor? Ben ben bunun ne yaptığını anlayamadım. Siz anladıysanız yazın. Suya düşmeyelim. Aman öyle bir hata yapmayalım. Ali Rıza abi. Aha şurada bir şey var. Ne bu? Altı. Tamam. Aha. Pat pat pat. Harcamaya başladılar. Birbirlerine. Ben bir şey görmedim abi. Ben burada 5 değilim yani. 5 saatli olabilirim ama. Şimdi dur. 5 saat olsaydı ne yapar o ben senaryoyu yazdığım için Dırırı. dırırırı ya bu arada cidden çok şey yapmak istiyorum yani 5 saat'ı çok özledim abi yani öyle bir özlem var ki şimdi. öyle böyle bir... ya bak yapmayın şöyle bir üzerindeyken yapmayın bak bak şu çocuğa yoruldum Masum geldi. Masum içeri yolda, bizim yayla dayanlar. Yahu bu ne hıldır, öldüm ya da yıldır. Yahu bu ne hıldır, öldüm ya da çekti gitti, gardiyan çekti gitti. Ağlamasız zaman ağlam, benim hepim. Ten yaralar, benim yiten yaralar. Darıldım, darıldım, ben saracağım, böyle mi olacaktım? Neyse şarkıyı söylemeyeyim, telif şimdi. Tamam şu an katilden uzağız. Uzak olduğumuz için sıkıntı yok. Biz nereye saklanabiliriz? Katil beni öldürdü. Bak işte senle, ben senle şüphelenmiştim oğlum ya. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.